Bazı balık türleri diğerlerine göre daha renk hassasiyetine sahiptirler. Bu nedenle farklı türde balıklar, farklı renkte misinalara duyarlılık gösterir. Gözleri daha fazla koni hücresi içeren ve dolayısıyla daha iyi renk algılama kapasitesine sahip olan bazı türler, misina rengine daha duyarlıdır. Örneğin, somon ve alabalık gibi balıkların genellikle daha iyi renk algılayıcıları olduğu bilinmektedir. Çipura, levrek, uskumru, turna balığı, barbunya gibi balık türleri de misinanın rengine karşı hassasiyet gösterebilirler. Diğer taraftan, bazı balık türleri daha az renk hassasiyetine sahiptirler. Örneğin, kedi balığı ve köpek balığı gibi bazı türlerin renk algılama kapasitesi sınırlıdır. Bu nedenle, balık avlamak için kullanılan misinanın rengi, avlanılmak istenen balık türüne göre değişebilir. Balıkçılar, genellikle suyun rengi ve berraklığına, hava koşullarına, balık türüne ve diğer faktörlere göre en uygun misina rengini seçerler.